Kadınlar neden süslenir? Kadının kendi bedenini anlama şekilleri erkeklerden farklıdır. Onlar başkaları tarafından nasıl göründüklerini çok önemser ve merak ederler. Örneğin kadın vitrinde bir elbise gördüğünde beyninde en çok kendine sorduğu şey başka bir bayan arkadaşının buna sahip olup olmamasıdır. Bir bayanın üzerinde bir kıyafeti görüp çok hoşuna gittiğinde onun aynısı olmasa bile çok benzeyen değil ama o tarz bir şey almak ister. Bu davranış tarzı her zaman kadınlar arasındaki rekabeti artırır. Erkekler bir şeyi beğendiklerinde hemen alır. Onun bir başka arkadaşın olup olmaması onu ilgilendirmez. Bunu sorgulamaz. Sosyal yaşama baktığımızda kadınlar meslekleri ne olursa olsun mutlaka bir araya geldiklerinde kimin ne giydiği ile ilgili konuşurlar. Bütün bu düşünceler sebebiyle kadın evde giyinip hazırlanırken başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğünü, kendisi hakkında ne konuştuklarını merak eder. Yani kadınlar, başka kadınların kendilerini nasıl algıladıklarını merak ederler. Her kadın için geçerli değildir bu konu ama kendi aralarında genelde rekabet duygusu her zaman yaşanır. Kadınlar her zaman hava atmasını sever. Erkekler arasında rekabet varsa kadınlar da rekabet içindedir. Kadınlar giyinirken hem erkeklerin dikkatini çekmek hem de diğer kadınlara ben senden daha güzelim diyebilmek ve bunu göstermek için giyinirler. Kadınlar birbirlerine karşı hava atmayı severler. Erkekler daha katı, soğuk ve mesafelidir. Ancak şu da bir gerçek ki kadınlar arasında diğerlerinden daha dikkat çekici olan kadın erkeklerin de aynı zamanda daha çok ilgisini çeker. Kadınlar giyinirken yalnızca erkekleri düşünerek ya da kadınları düşünerek giyiniyor dersek doğru olmaz. Kendilerini iyi hissetmek, mutlu olmak, aileye baktıklarında kendilerini güzel görmek için giyiniyorlar. Bazen kendilerine dikkat etmek istedikleri için, bazen diğer kadın arkadaşlarıyla vakit geçirirken kendilerini iyi hissetmek için güzel giyinmeye önem veriyorlar. Tabi dikkat çekmek de bunun bir parçası. Birinci öncelik kendini iyi hissetmek. Kadınlar öncelikle kendileri için giyinirler. Kendilerine olan saygılarından ve sevgilerinden dolayı özen vererek giyinirler. Bu gayet normal. Bunu diğer arkadaşlarına karşı bir şey olarak algılamak yanlış olur. Kendilerine öz saygılarından kendilerini daha iyi hissetmek için öncelik kadının kendisidir. Fakat tabii diğer kadınlar ile olan yarışını düşündüğümüzde bu konuya da hiç de yok diyemeyiz. Zaman zaman başka kadınlarla yarışırlar. Bu da doğanın ve tabiatın kanunudur. Yapılan anket sonuçlarına göre kadınlar etraflarındaki hemcislerine, erkeklere oranla daha çok bakıyor ve onların dikkatini çekmek için kendine özen gösteriyor. Bir kadın Mayo firmasının internet üzerinden yaptığı ankete katılan 2000 kadından yarısı çevrelerindeki kadınlarla fiziksel olarak karşılaştırılmaktan zevk duydukları yanıtını vermiş arkadaşlar. Anket sonuçlarına göre kadınlar özellikle denizde güneşlenirken güzel görünmeye özen gösterirken her 10 kadından bir tanesi diğer kadınlardan daha iyi görünmek istediğini söylemiş ve Kadınların %42'si ise erkeklerden çok etrafındaki diğer kadınları etkilemek için giyimlerine, saçlarına ve duruşlarına dikkat ettiklerini gösteriyor. Ankete göre başka kadınlarda en çok giyimleri, saç modelleri, saç renkleri, ruj rengi, beden ölçüsü, dekolitel olup olmadığı, selülit olup olmadığı, saç rengi, ayakkabı ve çantaya dikkat ettikleri anlaşılmıştır arkadaşlar. Kadınlar neden süslenir?